Bu videoda üçüncü videomuz bu, life cycle oluşturmayı göreceğiz. Daha sonra bu life cycle'i oluşturduğumuz dökümanlarla nasıl ilişkilendirdiğimizi göreceğiz. İlk videoda bir ne oluşturmuştuk, etributliler oluşturmuştuk, global etributlar ve ikinci videoda bu etributleri bir değişiklik yayını diye bir döküman tipi oluşturup bu döküman tipine bağlamıştık. Şimdi de bir life cycle oluşturacağız. Önce e, site administration olarak giriş yaptım ve e, folder altından e, daha önce oluşturduğum değişiklik yayın dokümanını açıyorum. Şimdi e, detaylardan e, daha önce oluşturduğum attribute'leri görüyorum ve karşılığında dataları da girmiştik ikinci videoda. 1. videoda attribute oluşturmuştuk. Ee, şimdi e, bunun altında Lifecycle'lar ciklalar var ee, demiştik ki e, bunun life cikli e, basic life cycle template ve e, State'i de 3 e, statiden oluştuğunu söylemiştik e, in work released ve cancelled işaretlediğim gibi e, şimdi e, bu basic e, life cikli templateinden ee, biz bu dokümanı farklı bir life cycle oluşturup o template'e bağlayacağız. Ve o life cycle'ın içine farklı e, life cycle state'ler ekleyeceğiz. Dört tane olacak bu sefer. Invert ve Released arasına Under review diye e, bir state ekleyeceğiz. E, şimdi bu basic'i e, başka nerede görebiliriz? E, tekrar e, Site Administration olarak Utilities'e giriyorum. Ve e, life cycle template administration'a giriyorum. Burada e, basic template'in olması gerekiyor. E, buralarda evet basic life cycle template'ini görüyoruz. E, bunun içinde 3 tane state var ama bundan önce OIR dediğimiz object e, initialization rules administration'a giriyoruz. OIR ve eee OIR içinden ee, bir dokümanın exemel dosyasını önce bir download etmemiz gerekiyor. Ee, bu exemel dosyasında da bu dokümanın life cycle olarak ya da e, team Template'lerini, life cycle templatelerini her türlü bu dokümanla ilgili bağlantı bilgisini OER içerisinden görüyoruz. Ben bunu şimdi masa üstüne e, kaydediyorum exemel dosyasını. Bunu Notepad++'la plus plusla şimdi masa üstünden açacağım ve e, life cycleın basic olduğunu. Ya yani bunu bu kadar karışık olduğuna bakmayın aslında. Ee, çok basit birkaç satırla mesela şurada life cycle'ın basic olduğunu görüyoruz şu anda. Ee, şimdi e, burayı tabi değiştireceğiz yeni life cycle yaptığımızda. Önce e, yeni bir life cycle oluşturalım. Tekrar e, life cycle template administration'a giriyorum buradan basic life cycle'ını edit diyorum. Bunu ben farklı kaydet diyeceğim ve buna benzer ama farklı bir life cycle çalışacağım. Run diyorum, java'yı çalıştırıyorum. Açılması biraz sürebiliyor. Evet. Şimdi bunun öncelikle type'inin basic olduğunu görüyorum. Basic demek, bunu workflow yani bir iş akışı bağlayamazsınız demek oluyor. Şu anda üç tane state'i var. Ee, buradan, e, bunu ne yapacağız? Farklı kaydedeceğiz ve yeni oluşturacağız demiştik. Ee, ve e, bütün bu rolleri, e, erişimleri, e, yetkileri, work flow'ları düzenleyeceğiz. Şimdilik cancel diyorum ve farklı kaydet diyeceğim. Basic bozulsun istemiyorum çünkü Basic diğer dokümanlar için kullanılacak. Ama benim yeni dokümanım için kullanılmayacak. Lifecycle template'in bir girdim. Basic'e girdiğim için o otomatikman check-out yapmıştı. Check-in yapıyorum. Onu da hiçbir değişiklik yapmadan. Ve Basic'e sağ tıklayıp save as diyorum. Şimdi ismini değişiklik yayını Lifecycle olarak değişiklik yayını olarak değiştireceğim. Bunu da kopyalıyorum şu an. Çünkü bunu o yerin içine, basic yazan yere yapıştıracağım ve bağlantıyı kuracağım. Ee, şu an check-out durumunda. İçine girelim, editleyelim. Ee, kenara aldım. Üç tane state vardı. Ee, Basic'den advanced type'ı aldım bunu. Ee, advanced aldıktan sonra ne olacak? Ben bunu artık workflow'a bağlayabileceğim. Ee, yeni faz ekledim. Ve bu fazı şu ortaya sürükleyip alıyorum. Bu fazı da State kısmından Under review yapıyorum. Buraları temizleyelim. Bu Basic'in ayarlarıydı. Ben bunları sonra kendim tekrar ayarlayacağım. Rolleri, Access Controller'in komple Clear olduğundan emin olduktan sonra kaydedeceğim. Evet, workflow'a tıklayabiliyorum artık. Buralar tamamen temiz. Ee, bir workflow oluşturduğunda, e, şu kısımda, e, workflow'un e, buraya bağlandığını göreceğim. Bu Lifecycle'a workflow bağlandı. Şu an bu Lifecycle'a herhangi bir workflow bağlı değil. Önümüzdeki videolarda bunu yapacağız. E, check yapıyorum. Değişiklik yayını, Lifecycle'ımı. Ne kaldı yapmamız gereken? Şu an bu Lifecycle, e, değişiklik yayını, dökümanına bağlı değil. Sadece o doküman ayrı bir oluşmuş bir doküman. Bu life cycle ayrı bir doküman. Ayrı bir life cycle. Bunları birbirine bağlayacağım ve o dokümanın life cycle'ı basic'ten değişiklik yayınları olarak değişecek. bunun işte OER'dan yapıyoruz. Gene Site Administrator olarak girdim. Utilities'e tıkladım. OER Administration'a girdim. Yeni object initialization rule ekle diyorum. adını değişiklik yayını yaptım. type olarak subtype'ımı seçeceğim yani dökümanımı. Dökümanımı seçmem istiyor burada. Hı buradan döküman kısmından subtype'lardan değişiklik yayın dökümanını oluşturmuştuk ikinci videoda seçtim. Example'ı masaüstüne almıştım. E editliyorum Notepad++'la. Basic yazan kısma kopyaladığım değişiklik yayınını yapıştırıyorum. Save'liyorum, kapatıyorum. İsmi önemli değil. Rule example olarak browse ediyorum ve yap e ekliyorum. O yerimi. Rolu ekledim okey dedim artık e, life cycle'ımla e, döküman türüm yani eşitki yayın dökümanım birbirine bağlı o dökümanın e, life cycle artık değişti kontrol edelim productlardan folder'dan e, yeni döküman oluşturalım. Yeni document dedim. Değişiklik yayınına tıkladım. İkinci videoda oluşturmuştuk. Eee bitleri oluşturmuştuk. Hepsini aslında girmemize gerek yok. Başında yıldız olanları girsek yeterli ama birkaç tane girelim. 002 yaptım bu sefer. No content dedim. İşte gene Argide e, diye şartlayayım. İşte önemli değil buralar. Yani yazmasak da olur dediğim gibi. Başında yıldızları yazsak yeterliydi. Finish diyorum direkt. Ve info'ya tıklıyorum. Altta Lifecycle'ı demin Basic on Lifecycle'ı değişiklik yayını olarak görüyorum. Ve state'lerini under Underview, Release, Cancel diye değiştiğini de görüyorum. Peki eski geçen videoda yaptığımıza bakalım. The basic olan life cycle'a. Onun değişmediğini göreceğiz. Evet, bunun hala eski life cycle'ı. çünkü o oradan sürece artık bu başladı. Inwork aşamasındalar. Cycle başladı, yayınlandı. diğer videoda, önümüzdeki videolarda workflow'lar oluşturacağız. bu workflow'larla ilgili Life cyclelara bağlamasını ve bunları dökümanların workflowlarla yönetilmesini, kişilerle ilgili yetkilendirmeleri ve bu life cycle içinde bu döküm değişikliği yayınının tamamlanmasını sağlayacağız. Ama dördüncü videoda workflowdan devam edeceğiz.